Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size Adobe Photoshop'ta klonlama damga aracını göstereceğim arkadaşlar. Haydi şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, internetten daha önce indirdiğim Mustafa Ceceli'nin fotoğrafını klonlamak için Adobe Photoshop'ta açıyorum. Ve karşımıza geldi arkadaşlar. Buradan layer'a tıklayarak yeni bir katman oluşturuyoruz. Evet arkadaşlar daha sonra bunu aşağı sürüyoruz ve interneti açıyorum buradan Mustafa Cicelin'in farklı bir fotoğrafını arıyorum Evet şimdi buradan şu fotoğrafı indirmemiz bizim için kahve bunu istiyorum Siz daha farklı bir şey arayıp, arayıp bularak daha farklı şeyler tasarlayabilirsiniz Arkadaşlar daha sonra buradan arka kısmını background yani şu gözle tıklayarak izliyoruz ve buradan gelip şu fotoğrafı arka plana atıyorum sürükleyip bırakarak atıyorum Arkadaşlar daha sonra buradan klonlama damga aracını Neyse tıklayarak alıyoruz Arkadaşlar alt tuşuna basıyorum konulmayacağımız yerini kopyalıyorum ve backgrounda gelerek buradaki kilidi kaldırıyorum arkadaşlar İki kere tıklayıp tekrar buraya Mustafa geceli yazıyorum daha sonra Burayı kaldırıyorum ve buraya Kopya alıyorum arkadaşlar Arka planda bulunan resmi buraya klonlamış bulunmaktayım arkadaşlar Evet arkadaşlar sizde buraya farklı bir fotoğraf koyarak Daha farklı tasarımlar ortaya çıkarabilirsiniz Ben burada bunu tercih ettim Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.